Çocuğum. Ben koronavirüs oldum galiba ya. Anlamadım. Tatmad da alamıyorum artık. 14 günüm var. İşten de çıktık zaten, işten de izin aldık. Ah, oh, izin verdiler. Kebap, ne güzel şimdi. 14 gün ne yaparım acaba? Şöyle bir düşüneyim bakayım. 14 gün, koca 14 gün. Vay be. İlk defa böyle 14 gün bir izin aldım. He. Ne yapsam acaba? Geceleri, şöyle, geceleri doğru mu aksam ne yapsam? Ya da gidip böyle arkadaşlarla falan mı takılsak ne yapsak acaba? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Koca 14 gün. Allah sana bir günlük ömür vermiş be kardeşim. Allah sana bir günlük bir ömür vermiş. Ne yapıyorsun? Şimdi koronavirüs var. 14 gün. 14 gün boyunca. 14 gün belki öleceksin belki ölmeyeceksin. E? 14 gün içerisinde Allah sana 14 günlük belki de 14 günlük bir ömür vermiş. 14 gün içerisinde hiç mi namaz kılmayacaksın? Hep düşüncem bu. Acaba 14 gün ne yapsam? İşte koca 14 günde neler yapsak falan filan, arkadaşlarla mı takılsam, acaba geceleri aksam falan filan? E. Ee, öldükten sonra Allah'ın huzuruna çıktığında, Allah sana sorduğunda "Senin namazdan alıkoyan neydi?" diye cevap verdiğinde ne cevap vereceksin? Ne cevap vereceksin? Sana soruyorum. Bari şu 14 günde bari namaz kıl. Allah belki izin verirse devam edersin. Şu 14 günde namaz kılamıyorsan. Sende sıkıntı var. Yahu kardeşim şeytana uyma. Şeytan sana vesvese veriyor. Yanında şu an. Sen hala şeytanla uğraşıyorsun. Hala şeytanın yolundan gidiyorsun. Ne yapıyorsun? Yanlış yapıyorsun. Allah sana... Ne güzel her gün bir günlük bir ömür veriyor. Sen Allah için belki de hiçbir şey yapmıyorsun. Şimdi koronavirüs geldi. 14 gün içerisinde karantinaya alınıyor. Tamam iyi güzel sıkıntı yok. Kardeşim şu 14 günde bahane namaz kıl. Allah'ın sevdiği şeyleri yap. 14 gün sonra belki öleceğim. Nereden biliyorsun? 14 gün içerisinde belki öleceksin. Bahane güzel bir şeyler yap be kardeşim. Allah'ın sevdiği şeyleri yap Git namaz kıl Kazaları, Namaz kazalarını kıl Git Allah'a zikret Koronavirüsten korkmayın Allah'tan korkun ya Anlamıyorum gerçekten anlamıyorum ya Koronavirüsten korkuyorsunuz Allah'tan neden korkmuyorsunuz İlla size bir ızdırap mı etmesini istiyorsunuz Onu mu bekliyorsunuz Yapmayın Allah'a sığının Allah'ın sevdiği, Allah sevdiği şeyleri yapın ya Çok mu zor Altı üstte gideceksin bir Çeşmenin başına Abdest alacaksın Geçeceksin seccadenin başına Allahu Ekber dediğinde Allah'ımız yücedir Allah'ımız büyüktür dediğinde Anlamı bu Namaza başlıyorsun Allah'ın huzuruna geçmiş oluyorsun Ve Allah'ın huzuruna geçtiğinde Allah'la konuşuyorsun. Ve Allah'a dua ediyorsun. Ya bu koronavirüs tamam iyi güzel sıkıntı yok. Önlemler alınıyor. Tabii ki de biz de almamız lazım. Tamam sıkıntı yok. E kardeşim Allah'a da sığın. O senin Rabbin değil mi? O senin Allah'ın Celle Celal'imiz değil mi? Ne yapıyorsun? Yanlış yapıyorsun. Şu 14 günde sen gidip de geceler akarsan. 14 günde arkadaşlarına takılırsan, 14 günü boşa geçirirsen, öldükten sonra Allah'ın uzuna çıktığında ne cevap vereceksin? Sana soruyorum ya, ne cevap vereceksin? Öyle susup kalırsın işte. En azından şu 14 günde bir şeyler yap ki, belki Rabbim izin verirse, kalbinde karartı varsa, kalbim kalbindeki mühür varsa kalbindeki o mühürü Rabbim belki Rabbimizin verirse açar ve Allah'ın yoluna dönersin ve namazlarına devam edersin. Çok mu zor? Çok mu zor be kardeşim? Çok mu zor Adem oğlu? Çok mu zor insanoğlu? Bunları yap. Allah zaten seni korur. Abdest zaten koruma, bildiğin kalkan. Bildiğin kalkan abi seni her zamanı her şeyden korur. Allah neden peki bu abdesti bize öneriyor? Resulullah Efendimiz dediği gibi. Abdest o sırada sen abdest alırken o gencin üzerindeki küçük olan günahlar akıp gidiyor. Daha ne diyeyim? Sen kötülük yapıyorsan eğer yaptıysan da. Allah'a dön Allah sana hiçbir zaman Bir şey demiyor ki işte hani Sen devamlı Allah'tan iste Allah'tan iste Allah'tan iste Allah sana tutup da demez Yeter artık benden bir şey isteme demez Hiçbir zaman demez e Sen örnek vereyim mesela sen bir komşuya devamlı her gün git Her gün git her gün e Bir gün sonra komşusuna demeyecek mi Ya yeter artık kardeşim Yani sen de bizi anla da ha. Artık gelme Demez mi? Der. Ama Allah, sen Allah'ın yoluna gidiyorsun, Allah'ın sevdiği şeyleri yapıyorsun, Allah'ın üzerine gidiyorsun, Allah'tan bir şeyler istiyorsun. Allah sana diyor mu peki? Yeter artık, benden bir şey isteme. Değmiyor. Allah diyor ki, Rabbimiz diyor ki, kulum beni ansın, ben onu anarım. Kulun bana yürüsün, ben ona koşarım. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Ey Adem oğlu, ey insanoğlu, kendine gel be kardeşim. Şurada 14 14 günlük belki bir ömrüm var. Şu 14 günü güzel, güzel değerlendir. Şu 14 günü güzel geçir. En azından hayırlı bir şeyler yap. En azından şeytana inat Şeytana inat namaz kıl Şeytana inat Allah'a zikret Şeytandan uzaklaşmak istiyorsan Şeytanı engellemek istiyorsan Yapman gereken şu Allah'a sığın Allah'a sığın Allah'ı zikret Ve Başka bir şey yok Allah sana her zaman için demiyor ki Her gün benim için icat ibadet et Her gün benim için namaz kıl Demiyor Sabah Öyle akşam yatsı. Bu kadar. Çok mu zor? Alacağım bir vakit, 15 dakika, 20 dakika. Çok mu zor? Evet, benimceklerim bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Selamunaleyküm.